Senede dört mevsim var. Rafet her mevsim iki kere berbere gidiyor. Bir kere Hamza'nın süper saç sakalında, bir kere de kuaför Cengiz'de saçlarını kestiriyor. Rafet'in bu seneki saç kesimi aşağıdaki hangi şıklarda ifade edilmiştir? Burada küçük bir tablo yapılmış. Mevsimler burada. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ve her mevsim iki kere saçını kestiriyor. Birinde Hamza'nın süper saç sakalda, birinde de Kuaför Cengiz'e gidiyor. İlkbahar mevsiminde Hamza'nın süper saç sakala gittiği zaman, bu da kuaför Cengiz'e gittiği zaman. Bu, yazın Hamza'nın süper saç sakala gittiği zaman, bu da kuaför Cengiz'e gittiği. Aynı şekilde, bu sonbaharda Hamza'nın süper saç sakala gittiği zaman, bu da kuaför Cengiz'e gittiği zaman. Ve kış mevsimi için burada gösterilmiş. Bize ne soruluyor? Rafet bu sene kaç kere saçını kestirecek? Bakalım ilkbaharda iki kere kestirecek. İki kere berbere gidiyor. Yazında da iki kere gidiyor. Sonbaharda da iki kere ve kışın da iki kere. Yani iki ilkbaharda, artı iki yazın, artı iki sonbaharda, artı iki de kış mevsiminde saçını kestirecek. Bu da toplam sekiz kere saçını kestirecek demek. Tamam, şimdi şıklara bakalım. Bunlardan hangisinde 8 var? 2 artı 2, 8 etmez. 4 artı 4 artı 4 artı 4, hayır bu da 8 etmiyor, 16 eder. 4 artı 4, 8, artı 4 daha 12 ve artı 4 daha ekleyince 16. 4 artı 4, evet bu 8 etti, bunu işaretleyelim. 2 artı 2 artı 2 artı 2, tam da burada yazdığımız gibi. Bu da 8 ediyor, yani doğru. 2 artı 4, hayır, bu 8 etmiyor, 6 ediyor. Bu şık doğru değil. İşte, bu iki şık doğru cevabımız.